Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Alperen Öztürk. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir deney yapacağız. Gördüğünüz gibi elimde iki tane iPhone 11 Pro bulunuyor arkadaşlar. İkisini de ekranı sağlam bir şekilde. Tabii şimdilik Bugün ne yapacağız? Hemen söyleyelim. Gördüğünüz gibi iki tane ekran koruyucusu aldık. Bu ekran koruyucusu arkadaşlar her yerde bulabileceğiniz böyle 5 liraya, 10 liraya satılan klasik ekran koruyucularından. Bu da Bah marka bir ekran koruyucusu. Biliyorsunuz şu anda telefoncularda vesaire pek çok ekran koruyucusu bulmanız mümkün. Bazıları böyle absürt fiyatlara sattırken bazıları dediğim gibi 5 liraya 10 liraya satılıyor. Çoğumuz şu mantığa giriyoruz ya ekran koruyucusu sonuçta bu. 5 lira 10 lira vermek daha makul geliyor. Bazılarına bakıyoruz fiyatı böyle 100 lira 200 lira olunca diyorsun ki lan ekran koruyucusu sonuçta. Yani sen mesela kaç para verdin ekran koruyucusuna en fazla? Böyle? Yani ben 15 lira 15 lira veriyorum yani, adam adam kırılmaz diyor iki gün sonra kırılıyor kırılmaz diyor işte arkadaşlar biz bu ekran koruyucusunun e, ne kadar koruduğunu test edeceğiz aslında bunu bu, bu arada satarken de kırılmaz <gülüyor> olarak sattılar evet bunu da kırılmaz diye aldık adam diyor 5 şeyli koruma al biz de dedik bak gördüğünüz gibi aslında gerçekten kalın gözüküyor ya, değil mi baksana yani bu arada hani 2 tane cool, vardı. Ama. Bir tanesi 10 lira, bir tanesi 15 liraydı. Dedim ne farkı var? Adam diyor 10 lira olan kırılmıyor, 15 hiç kırılmıyor dedi. Bu 15 liralık. Bakalım nasıl kırılmıyor. Bu da arkadaşlar Baf marka ekran koruyucusu. Şöyle tutalım ikisini de. Şimdi bunları ikisini de telefonlara takacağız. Birini bir iPhone'a, diğerini öbür iPhone'a. Sonra şu ile vuracağız. Bir de yere atacağız bakalım. Belki ikisi de kırılmaz. Biraz... Belki pahalı olan kırılır, vurcusu olan kırılmaz. Vurdulu, Göreceğiz yani. Vurdulu kırdılı bir video olacak. Yani biraz öyle olacak. Bakalım inşallah. İnşallah ikisi de kırılmaz ama. Çünkü biliyorsunuz bu iPhone'ların... Şimdi kırılıyor şu <gülüyor> an? Çünkü bu iPhone'ların ekranları zaten pahalı arkadaşlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim içimizden geçen ikisinin de kırılmaması. Bizde bu videoyu böylece. Yani diyelim ki ucuz olan da koruyormuş. Zararınız olmasın. Zararsız i̇kisi de kırılmasın. Kapatalım. Ee, i̇kisi de kırılırsa ki bu en kötü senaryo o zaman Kapıdan çıkıp gideriz abi. <gülüyor> zarara uğramış oluruz. <gülüyor> ee, direkt olarak ofisi terk ederiz herhalde. Çünkü bu videoyu çekebilmek için e, biraz Sait abiyle Özgür abi'yi ikna evet. etmek zor oldu. Ya bir şey olmaz dedik ne olacak? En fazla birisi kırılır. Belki hiç kırılmaz falan. Bunlar izleniyor dedik. E, i̇yi dediler çekin bakalım. iki tane gittik ekran koruyucu aldık. Dedik bakalım pahalı ile ucuzunun arasındaki fark neymiş bunu da size göstermiş olalım. platinyum yazıyor. platinyum yazıyor bu. Baya iyi demek <gülüyor> Ucuz olan platinyum yani böyle elmas sertliğinde falan arkadaşlar göreceğiz. Şimdi <gülüyor> dilerseniz sen birini tak Alperen ben birini takayım. Tamam. Daha sonra bakalım ne oluyor beraber görelim. Hayırlısı olsun hakkımızda <gülüyor> abi. <gülüyor> Arkadaşlar iki telefonu da kapladık. Şu sağ tarafta tuttuğum tam 5D platinyum kaplı kılıf. Bu tarafta tuttuğum ise yine 5D kaplı buff kılıf. Birisi pahalı birisi ucuz arkadaşlar. Ürün ben bir şimdi. gerildim abi ya. Evet arkadaşlar şimdi bu iki telefonu buradan bırakacağım böyle. Biliyorsunuz ekran üstü düşmelerde bir şeyler olabiliyor. olmay da biliyor. Bence olmayacak ya. Ya bence de bu mesafeden olmaz gibime geliyor. Bırakıyorum. Abi bırakma. <gülüyor> Yapma abi. <gülüyor> <Elimi> <gülüyor> hadi bırak. <titriyor. gülüyor> bırak hadi bunu. Anas mı? Bunu da bırakıyorum. Anas mı? de kötü düştü. Bakalım bir şey var mı? E ya de bir şey yok. Dokumatiklerde de bir sıkıntı yok. Şu anda yok. arkadaşlar bu düşüşten sonra ikisi de sağlam. Biraz da çekiş çalışması yapalım şurada. Bakın bu sağlam vurur. Böyle durduna bakmayın. Bununla vuracağız. 3 kere vuralım. Allah'ına tamam. güçtür. 3 üç kere bununla böyle vuracağız arkadaşlar. 2-3 şeklinde. Sonrasında nasip kısmet. En önce yüksek fiyatlıdan başlayalım. Yani buff ekran koruyucudan başlayalım. 3 kere vuracağım. Vuruyorum. Abi vurma. <gülüyor> Abi yapma. Bir tam bir şey olmadı. Yok yok bir şey, yok bir şey yok İki yine bir şey yok. İkinci de bir şey yok. Yalnız içim gitti yani. <gülüyor> Yamıma <Yavulmadı>, değil mi? <gülüyor> yok yok. Ve üçüncüyü vuruyorum. Tertemiz. Üçüncü de yine bir şey yok. İyi. Neyse ki bu tam bu yırttı. Şimdi en geldiği... kötü var ya. En kötü ihtimal bir tane bakalım. 15 lira hiç kırılmıyor muymuş? 15 liralık kılıf. Gerçekten kırılmıyorsa 15 liralık kılıf. Demek ki çok para vermeye gerek. Evet. Birinciyi vuruyorum. Birinci de bir şey olmadı. İkinciyi vuruyorum. Vur abi. Abi, <gülüyor> abi ne oldu öyle? <gülüyor> İkinci de biraz. <gülüyor> biraz de para parçalı. <gülüyor> bir tane de ben vurayım tam olsun bari. Yok lan yok dur belki kurtarız. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaş Oğuzcum. Yani ekran projeye bir şey olmadı gerçekten. Gerçi şurasında afetten şeyler var ama ekran gitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Abi, ne yapacağız böyle. abi? Neyse en azından bir fark olduğunu görmüş olduk. Şimdi neyse bunda şöyle <gülüyor> belli olmaz belli olmaz. Belki belli olmaz. Abi çekmeceye koysak hani hiç fark etmedim. Şöyle uzaktan veririz bunu. Verirken elimizden. Aa kırıldı. O kadar da kırılmamıştı. <gülüyor> Neyse, yapacak şey. Demek ki arkadaşlar arada gerçekten fark varmış. Demek ki platinyum, platin <gülüyor> değil. <gülüyor> Saf platinyum satmışlar bize 15 liraya. Keşke hiç kırılmaz dedini alsaydık. Bence gidelim telefoncuya. Hani kırılmaz bu kardeş. Evet. Ben sana ekran kırılmaz demedim. Kılıf kırılmazdı bak. bak. Kılıf hiç harbiden kırılmaz. Adam haklı. Evet arkadaşlar bu videoda İki farklı cihazın kılıf testlerini yaptık. Zaten bu ama biliyor musun? Genelde de hani telefon düşer, ekran kırılır, kılıfa bir şey olmaz. Aynen öyle oldu. Bir de şeyler daha kötü oluyor. Yani köşeler daha hassas bu konuda. Aynen. Köşeye de tam şuraya vurduk. Evet, aslında. Evet. Yani yiyerek... Bunda da köşeye vurduk, bunda hiçbir şey yok. Evet, enteresan oldu bu biraz. Neyse yapacak bir şey yok. Hakkımızda hayırlısı olsun abi. <gülüyor> en azından bir şeyi ispatlamış olduk ya böyle. Değişik bir içerik en azından oldu yani. İnşallah izlenir de ekranın parası çekeceğiz. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoda farklı bir içerik sunmak istedim sizlere. Demek ki gerçekten de e, yani pahalı ekran koruyucuların biraz daha artısı varmış. En azından bunu görmüş olduk. Ya da ucuzdan çok da korumuyormuş telefonumuzu. Bunu da görmüş olduk diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.